Fight Digital'a, pardon burası Güreş Türkiye YouTube kanalı, çok sevgili Güreş Türkiye ailesine merhabalar. Ben Mehmet Dinler, beni eskilerden memnuniyetsiz adam olarak tanıyabilirsiniz ya da tanımayabilirsiniz. Bu videonun, bu çamaşır ipi programının devam bölümlerini görmek istiyorsanız, şu köşede ya da şu köşede bir yerde, şu anda karar veremedim ona, bir bağlantı çıkacak, ona tıklayabilir ve Fight Digital YouTube kanalına gidebilirsiniz. Neyse, demin de söylediğim gibi... Ben Mehmet Dinler, bu da çamaşır ipi ve benim söylemek istediğim bir takım şeyler var. WWE Suudi Arabistan'dan döndü. Elimination Chamber için ne kadar heyecanlandığımı önceki videolardan hatırlarsınız. Ceda halkı da heyecanlanmış olacak ki o gün trafik kilitlenmiş. Yani Birçok izleyici şovun başını kaçırmış trafikte kaldığı için. Yani çok bir şey kaçırdıkları da söylenemez aslında. Yani programı komple kaçırsalardı ne olurdu? Bu işte Program boyunca sürekli gösterilen stok videoları telefonlarından da, arabalarından da izleyebilirlerdi. Hani şovun maçlarının da o stok videolardan görsel kalite olarak çok üst düzeyde olduğunu söylemek güç aslında. Ama neticede bu WWE şovu yani üstelik bir de Arabistan şovu. Yarattığın heyecan, kullandığın isimler şovun güreş kalitesinden daha ön planda. Bu alışık olduğumuz bir şey. WWE her zaman böyleydi. Ama şunu sorguluyorum yani bizim orada işte... Bu kadar çok video izlememize gerçekten gerek var mıydı hani o video süreleri birazcık olsun böyle bir tık olsun maçlara aktarılamaz mıydı? Hadi erkekler çember maçını şey yaptın hani kısa sürmesi booking de yani kadınlar niye? Ben bunu bir sorarım ya da Roman Reis niye daha uzun süre girmedi mesela SmackDown'da 32 dakikada giriyor çünkü bu adam. Neyse, show biraz da böyle nostalji yaşattı bu kadar çok videosuyla beraber eski zamanların o iğrenç SmackDown'larını hatırlattı. Böyle... Eskiden o banttan yayınlanan dönemlerde WrestleMania'dan önceki son SmackDown, işte WrestleMania Access'ten o kötü videolar, Main Event'de korkunç bir kalabalık takım maçı falan öyle geçerdi yani. Bu maçta bu showda biraz onu hatırlattı bize. Ama en azından bu sefer Ted Long yok. Gerçi Ted Long bile o şovun içine 100 dakikalık Undertaker videosunu gömmeyi teklif eder miydi bilemiyorum Altan, bilemiyorum. Tabi Undertaker'ın Hall of Fame olması konuşulacak. Yani o şov öncesinde de konuşulacak, o şovda da konuşulacak. Tam Elimination Chamber öncesi duyurulması biraz hani e, şey, üst üste bindi ama yani bu konuşulması gereken bir konu. Undertaker, WWE tarihinin, WWE tarihinin, tüm tarihinin en büyük, en etkili 3-5 isminden biri. Gerek arka gerek linkler, gerek mikrofonda, her şey. Yani Bir zamanlar şey falan duyuyorduk, Undertaker ne yapmış ki kardeşim bugüne kadar bu kadar büyük efsane olarak anıyorsunuz. herkese yeniyor bu adam diye falan. Neyse artık sonsuz bir itibar takdim etme zamanı. Şimdi milyonlarca yürek akıllarda tek bir soru var. Bu adamı Hall of Fame Seremonisinde kim takdim edecek? Bu öyle bir soru ki şu anda güreş dünyasında cevabı daha çok merak edilen bir soru yok. WrestleMania main event'ını kimin kazanacağı da buna dahil. Ya Orada da artık işler kesinleşti. Artık elimizde bir şampiyon vs. şampiyon maçı var. Bir Covid nelere mal oldu ya valla. O Reigns'in Covid olması çok acayip şeylere gebeymiş meğerse. Şimdi WrestleMania'da şirketin en büyük iki şampiyonunun karşı karşıya gelmesi bir yana WrestleMania'da şirketin en büyük iki ismi karşı karşıya gelecek. Yani Brock Lesnar ve Roman Reigns'in bu şirketin şu anda en büyük iki ismi olduğunu kimse tartışmıyor. Bu adamların kemerli ya da kemersiz karşılaşmaları arasında öyle çok büyük bir fark yok etki açısından. Ortada zaten Heyman var. Ama iki kemerle karşılaşmaları... Yani bir şeyi kıracaksanız onu Brock Lesnar'ın kırması galiba en iyisi, en tercih edileni oluyor. Yani adam gerçekten WWE içindeki her şeyi kırdı son 9-10 yılda. İşte Royal Rumble'ı kazanıp sonra bir de diğer kemeri bu kadar domine şekilde alıp Resimleye main, main event'la taşımak, ancak Lesnar'ın yapabileceği bir şeydi. Yaptı da. Sıkıntımı vallahi değil ya. Bir elimination chamber maçını biri terörize edecekse her bu Lesnar olsun zaten. Geçtiğimiz senelerde bunu Braun Strowman yaptı, Shane Beadles yaptı. Yani Lesnar iyi o açıdan. Yani Lesnar'da sıkıntı yok vallahi. Hani ben bir Riddle yüzleşmesi bekliyordum. Beklediğimden çok daha fazlasını aldım. Yani bir gerçek yüzüme çarptı. Ama en azından Austin Theory muhabbeti güzeldi. Yalan yok. Genç adam, sende ışık var. Görüyorum. Şimdi, WrestleMania'nın ikinci gecesinin main event'ını hepimiz biliyoruz. Lesnar, Reigns olacak, okey. Peki, ilk gecenin main event'ı? İki tane kadınlar kemeri maçımız var. Biri, Becky Lynch ki kendisi, WWE'nin şu anda en büyük kadın süperstarı. Diğeri de, geçen sene o spotta olan zaten, Bianca Belair. Ama, bu maç mı main event. Maalesef olamayacak çünkü diğer maç, Charlotte Flair-Ronda Rosey maçı. Yani, Vince McMahon'ın ıslak rüyaları deriz her zaman. O gerçek oluyor, Vallahi bu sefer gerçek oluyor yani. Bu adamın tri stratusu falan götürmekten daha büyük bir hayali varsa bu maçı WrestleMania main event'ına koymaktı. WrestleMania 35 için ilk olarak bunu hayal etmişti zaten ama sonra Becky Lynch'in burnu kırıldı ve tarih en baştan yazıldı. Şimdi Vince McMahon istediği yere geldik. Abi bu kadar büyük bir maçın hikayesini kurmak için işte Sonya'da bile, Naomi'e, Ronda Razi'nin ellerin arkadan bağlanmasına ihtiyacımız var mıydı? O da bakın tam Vince McMahon hikayesi yani Buram buram Vince McMahon zekası kokuyor. Buram buram Vince McMahon beyni kokuyor. Efendim? Kim Çok mu garip geldi söyledik? Burada programı bitirmem için bana bir baskı kuruluyor. Ama daha bitirmeyeceğim. Bu bölüm biraz daha uzun olacak. Bu arada Royal Rumble öncesinde bir maç ihtimali konuşuluyordu. Yani 4 Horsewoman arasında işte Charlotte, Becky, Sasha Banks, Bayley arasında dörtlü bir kemer maçı ihtimali konuşuluyordu ama o sadece bizim aramızda konuşuluyormuş. Yani arka alanda, e, yönetim katında bu hiçbir zaman düşünülmemiş. Zaten düşünülmesine gerek olan bir maç değil. Maç zaten var yani. Maç zaten hazır. Senin sadece bunu koyman gerekiyor. Böyle ortaya. Ortaya yapman gerekiyor o maçı yani. Hepsinden azar azar yap. <gülüyor> ortaya yap. Bu arada Road to WrestleMania dışında da güreşin sıcak bir dönemi Ya Kevin Owens, Seth Rollins takımının kurulmasını, gerçekten kurulmasını söylemiyorum yani. Tabi Kevin Owlinson bu arada Grand Slam yapma ihtimali çok güzel şu aralar. O da sıcak bir şey benim için. O da güzel bir şey. Ama konumuz bu değil. Konumuz Semize'nin Intercontinental şampiyonu olması da değil ki bu da çok güzel bir şey gerçekten. Uzun zamandır istediğimiz, beklediğimiz bir şey. Bu da değil ama. Konumuz Kodilots. Bir devrim daha kendi evlatlarını yedi. Bu her zaman böyle olmuştur. Tarihin her yerinde. Siyasette, tarihte, güreşte, futbolda her yerde devrimler kendi evlatlarını yer. İlber Ortaylı'ya selam olsun. Sen ne konuşuyorsun lan? değişik? Kodirot zamanında WWE'den ayrıldığında bir liste yayınlamıştı ve bu liste onu bir anda çok popüler yapmıştı. Sonrasında çok iyi yönetti ve işler O'Elite'in kurulmasına kadar gitti. Yani Kodirot belki elit grubunun en ünlü ismi değildi, en popüler ismi değildi, ama o popülerliğin çıkış noktası, elitin bugün geldiği yer, Elitin kurulmasına giden yer Kodirot'un WWE'den ayrılmasıyla başladı. Ve şimdi Kodirot için tekrar WWE anlaşması konuşuluyor. Büyük paralar, büyük hikayeler. Kendisi tabi yeni bir liste yapmış mıdır, yeni rakipler belirlemiş midir kendine, o listede Logan Paul var mıdır diyeceğim ama Logan Paul kapıldı tabi. O da ilginç bir şey yani adam WrestleMania'dan WrestleMania kendisine bir güreş kariyeri kuruyor. İlginç vallahi ya gerçekten ilginç yani Miz de zaten bir WrestleMania'yı da misafir ağırlayarak geçirecek ki kendisinin olayı tamamen buna döndüğü için hiçbir şey diyemiyorum yani tamam yani yok. Son olarak Edge'le, Edge'in çağrısıyla kapatalım. John Cena moduna geçti o da. Yani Wrestlemania'da kendi rakip aramaya başladı artık yani kemerlerden falan geçince. Geçen Raw'da şunu söyledi. Wrestlemania'da benimle yüzleşin ve ben sizin için o geceyi, o show'u unutulmaz kılayım. Bu bayağı büyük bir laf. Bu zamanda Undertaker'ın Wrestlemania rakipleri için yapılan bir şeydi. Ya yani Edge de zaten o seviye bir süperstar artık. O seviye bir efsane artık. O yüzden bunu hak ediyor. Peki o rakip kim olabilirden önce şey konuşuluyor. Bu Madison Square Garden'da şimdi 5 Mart'ta bir şov var. O showda Lesnar'ın karşısına Heyman'ın getireceği o e, rakip e, Edge olabilir mi diye konuşuluyor. Muhtemelen olmaz yani biz orada Main event'te Usolar'la bir Handicap maçı izleriz. Temiz temiz e, MSG seyircisi de o showdan ayrılır gece erken saatte. Çok olay çıkmaz yani. Peki Edge'in rakibi kim olur? Tomasso Ciampo var hazır böyle ana kadroya gelmişken aslında o ikisinin psikopatlık seviyeleri de çok uyuyor. Böyle Edge o son promosunda Wrestlemania 22'de Mikol ile yaptıkları maçtan da bahsetti. O maç kalitesinde bir psikopatlığa çıkabilirler ama yani artık Wrestlemania o maçların yeri mi? Bakalım. Yani biliyorum ki hani bu son zamanlarda konuşulan Stone Cold, Kevin Owens maçı kadar tabii büyük bir eşleşme değil ama çok güzel. Çok uyan bir eşleşme birbirine. Esas büyük eşleşme hangisi olurdu diye düşündüm. Valla o çağrının gitmesi gereken esas isim aslında Adam Cole'du. Buna en uygun kişi. Adam oldu ama kendisi artık Oled Wrestling'de ana kenar peşinde. Dünya şampiyonluğu peşinde. Yola açık olsun diyelim. Yani kaçırılan fırsatlar, giden büyük maçlar. Ne olursa olsun Road to WrestleMania dönemindeyiz ya. Güreşin en güzel dönemi bu. Görüşürüz.